Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Yaz ayları geldi Fit bir görüntü istiyoruz artık Fazla kilolarımızdan kurtulmak için çabalıyoruz Ama bu çabamızı Anlık tatlı krizleri ile bozabiliyoruz Maalesef Anlık tatlı krizlerimizi çözebilecek Basit ve diyetimize uygun Bir pratik tatlı hazırlayacağız bugün İçerisinde rafine şeker Un veya yağ bulunmuyor e, Hurmalı toplar hazırlayacağız Bugün çekideklerini aldığımız 7 adet hurmamız var. Bunların içerisinden çekideklerimizi çıkardık. Benim kullandığım hurmalar bu şekildeydi. Ben bir gece önceden suda bekletmedim. Doğrudan böyle çekideklerini çıkardım. 7 adet hurmamızı şimdi blenderımızın içerisine alıyoruz. Bildiğiniz üzere hurmanın tok tutma özelliği çok yüksek. Biz de ara atıştırmalık olarak tüketebiliriz bunu. O yüzden diyette bize en çok zorlayan şey tatlı krizi oluyor. Bunu baskılamamızı sağlıyor. Burada gördüğünüz hurma. Biraz da içerisine fındık ekleyeceğim ben. Gördüğünüz gibi aslında yarı toz fındık diyebilirim. Yarım avuç kadar ekliyorum. Bunu ekledim. Şimdi blender'dan çekeceğiz. Şimdi bunu hamur kıvamına gelene kadar blenderda çekiyorum. Blenderdan geçirdiğimiz hurmalarımız ve fındıklarımız gördüğünüz gibi bu şekilde bir hamur kıvamına alıyor. Şimdi ben bununla ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Ve kakao içerisinde döndüreceğim. Bu şekilde elinizde çok kolay bir şekilde yuvarlayabiliyorsunuz zaten. Ve kakaoya buluyorum. Kakaonun da tok tutma özelliği çok yüksek. Hurma gibi aynı şekilde. O da bu özelliği artırıyor. Bir de bence yerken gayet kolaylık oluyor bu şekilde. Diyetle en önemli olan şey bence motivasyondur. Ben de bu hurma toplarıyla tatlı krizleri ve isteklerini baskılayabiliyorum. Aynı zamanda modunuzu yükseltiyor. Böyle anlık olarak şekeriniz düştüğünde. Bunlardan bir iki tane yerseniz bir mod yükselmesi oluyor. Hem de güzel bir atıştırmalık kullanılıyor. Ee yapmayı sizler için tercih ettim hem çok sağlıklı hem de diyetinize uygun bu yüzden isterseniz ara öğün olarak isterseniz de dışarıdaki tatlı krizleriniz için uygun sağlıklı bir atıştırmalık olarak bunu yapabilirsiniz dilerseniz bir kaba koyarak yanınızda da gittiğiniz yere götürebilirsiniz çünkü çok pratik olacaktır herhangi bir bulaşma da yapmayacaktır böyle zamanlar için ait uygun sizin için sağlıklı atıştırmalık ve diyetinize de destek sağlayacak aynı zamanda bu açlık krizlerinizi de dengeleyecektir benim yapmaktan ve yemekten çok keyif aldığım bir tatlı hurma toplarımız hazır evde hem sağlıklı bir şekilde yapabileceğiniz hem diyetinize uygun Ara ürün olarak da tercih edebileceğiniz, tatlı krizlerinizde de iyi gelecek, kolay bir atıştırmalık hazırladık bugün sizler için. Böyle zamanlar için çok uygun bir tarif oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gitmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.